...biri anama gidip bana talip olmuş. Kim o? Benim sevda ağlama, yan gözle bakan kimdi? Bayındır Bey. Gayri olma vaktidir Aktemur. Niyetleri yoktu derdim. Osman Bey al istemeye gelir. Sınırlarımızda palazlanan Osman'a karşı anlaşma yapmanın vakti gelmiştir. Çiçek senin hatumudur. Gelmeyeceksin değil mi Öktem? çiçek hatun. ben kendime isterim Acıdığımız adalet pusatları konundan çıksın. Tüm savaş bittiğinde Marmaracık ve civarındaki mülkler benim olacak. Onlar mülki altın işini ister, biz yurt işini isteriz. Burası bizim. Için.